Merhaba ben Profesör, Poco X3 NFC'nin 14. gün uzun kullanım raporuyla karşınızdayım.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 Akıllı telefonların en kullanışlı taraflarından bir tanesi uygulamaların widgetları. Cihazda widgetlarla ilgili yazılımsal bir bug var. Cihaz yeniden başladığı zaman bu widgetlar uygulamalardan bilgileri çekemiyor. Bir senkronizasyon sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi cihazı yeniden başlatalım ve size göstereyim. Cihaz yeniden başlarken biz biraz konuşalım. Size buradan gösteremeyeceğim bir özelliği çok beğendiğimi söyleyebilirim. 120 Hz'lik ekran tazeleme hızının yanında 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti var. Cihaz siz dokunmadan algılıyor gibi. Hem normal kullanımda hem de oyunlarda etkileyici bir deneyim sunuyor. Bir de cihazın ekran parlaklığı otomatikteyken kullanımı çok keyifli. Ekran parlaklığını ışık Değişimlerinde bazı diğer cihazlar gibi şak diye değiştirmiyor. Narin narin yavaş yavaş değiştiriyor ve gözü rahatsız etme En sevdiğim özelliklerden olduğunu söyleyebilirim. Evet cihaz yeniden başladı. Bahsettiğim bak e, bu şekilde widgetler e, bakın açılıyor. Ancak e, bu senkronizasyon sıkıntısı nedeniyle uygulamadan bilgileri çekemiyor. Uygulamadaki bilgileri çekebilmek için ya widget'ı internet açıkken kaldırıp Yeniden yüklemeniz ya da uygulamayı internet açıkken açmanız gerekiyor. Şimdi widgetları yeniden yükleyen widget listesinden Google takvim widgetini buluyorum. Az önce gösterdiğim olduğu için. Bu bahsettiğim bak bütün widgetlerde oluyor bu arada. Evet takvimi seçtik. Bakın altta Google Fit widgeti var. O da bilgileri çekememiş durumda. Widgeta tıklayarak uygulamayı açıyoruz. Veriler çekilecek mi bakalım. Yine çekilemedi çünkü internet kapalı. Onu da açıyorum. Tekrar şimdi widget'ı kaldırıyoruz. Tekrar yüklüyoruz. Oysa uygulama içinde bilgiler zaten mevcut. Oradan çekmesi gerekiyor ama bu bir senkronizasyon sıkıntısı nedeniyle çekemiyor işte. Bana sorarsanız çekmesi gerekiyor ama yani yazılımsal bir sorun var. Cihaz aldığınızda böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada bu hafta cihazı pil tasarrufu modu kapalı ve 120 ekran tazeleme hızında kullandık. Geçen hafta ile bir kıyas yapabileceğiz bu sayede. Bu haftanın başında MIUI 12.03 güncellemesini yaptık. Birçok sorunla geldi. Hafta sonunda 12.04 güncellemesini yaptık. E, i̇stiyorum ki size 120 Hz'in akışkanlığını göstereyim ama çok net göründüğünü sanmıyorum ama şöyle e, tasvir edebilirim. E, kar yağınca poşetle yokuştan aşağı kayarsınız ya e, işte onun gibi o kayma hissi gibi bu 120 Hz olayı e, ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Evet cihaz hem ağır hem çok büyük diyenler var. Bir e, ucundan bir ucundan kolaylıkla ulaşabiliyorum. E, tabii sizin parmak boyutunuz fındık kadarsa bilemem ama kullanımı etkilemiyor. Ağır da değil bu arada. Şimdi yavaş yavaş bu haftaki pil kullanım istatistiklerine geçebiliriz. İki haftada toplam dört defa şarj ettik. Yine geçen haftaki gibi. E, bu haftaki istatistiklerde beşinci e, dolumda 63 dakika sürdü. 32 saat 18 dakika e, bu do, e, kullanım süresi verdi. E, altıncı dolum 63 dakika sürdü. 44 saat 18 dakika gibi bir e, kullanım e, süresi sundu. E, yedinci dolum 65 dakika sürdü. E, 44 saat 25 dakika bize kullanım imkanı verdi. E, 8. dolum 62 dakika sürdü. E, 41 saat 31 dakika bize kullanım imkanı verdi. E, i̇lk gündeki bu e, kullanım süresinin düşük olması yaklaşık 10-12 saatlik bir düşüş var. Bu da MI MIUI 12.03 ile birlikte gelen e, bir e, sorun idi. E, ertesi gün yani ertesi dolumda kendisini buldu e, arka planda biliyorsunuz güncellemeler yapıldıktan sonra hemen güncelleme bitmiyor bir stabilizasyon süresi oluyor e, iki gün yaklaşık bu sürdü bu yaptığımız pil e, istatistiklerine göre 120 Hz'de pil tasarrufu açık olmasının ya da olmamasının e, çok bir önemi yok neredeyse aynı e, hatta e, MIUI 12.03'ten sonra e, bir saat daha fazla kullandığımızı söyleyebilirim. E, pil tasarrufu kapalı modda ve 120Hz ekran tazeleme oranı açıkken. E, MIUI 12.03 ile birlikte e, bir önceki sürümde olmayan bir sorun ortaya çıktı. Gece e, %0 pil tüketirken sabaha kadar e, bu sefer %1-%2 Hatta bir gün %3'lük bir pil tüketimi ortaya çıktı. Bu yüzden biraz sıkıntılı bir güncellemeydi. Hemen bir hafta sonra güncelleme yenilendi. 12.04'de biz de geçmiş olduk. Bir sonraki videomuzda bu 12.04 güncellemesiyle nasıl değişiklikler oldu, kullanımı nasıl etkiledi bunu da bulabilirsiniz. E, biliyorsunuz bizim esas raporumuz 21. gün raporumuz bu raporda e, cihazın bütün özelliklerine değineceğiz kamerasına performansına e, yine pil tüketimine 21 gündeki o e, değişime bütün özelliklerini e, sizin karşınıza çıkaracağız. Ve ayrıca sizden gelenler diye bir bölüm yapacağız ve bu bölümde de sizden gelen soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz cihazla ilgili öğrenmek istediğiniz bir detay varsa lütfen yorumlara yazın ve biz de bu içerikleri sizler için hazırlamaya çalışalım. Evet artık videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 21. gün raporunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.